Umutlarını biriktirdin kumbara Bir adım kalmıştı her şeyi ayaklarına sunmama Senle kaybettiğim benliğimi bulmama Engel oldun konuşmama susmama Ben oldum suçlanan suçsuzken Sevgin hayal dünyan kadar uçsuzken Dünyam sensizlikten renksiz ve ruhsuzken Ayakta kaldım hayat gerçekleri kusmuşken yüzüme gideni mutlu kalansa üzülen Kelimelerce sen dudaktan süzülen bir ölüye yaşıyor süsü ver Her şeyimi al benden sadece yüzü ver Yapraklar dökülsün yollarıma Bitik bir kalp sol yanında Biz yokken atabiliyorsa Sana hiçbir şey katmadım say Unuttur yoluna girsin Unuttur türlü göremediğim Unuttur Göz yaşlarımı Belki de Unuttum Yoluna gelsem Unuttum Bir türlü veremedin Unuttum Gözyaşlarımı Belki de göremedin ne kaldı harf ve nefret altı Şimdi o çok sevdiğin duygularım nefretinle kaldı. Kanabulandı yüzüm, hüzün göz altında görüş günüm yok. Dönüş yolunu elleriyle kapattı. Hoşça kal da derdim eğer hoşça kalınsaydı. Şimdi yanındakine anılarımla hoşça kal. Bari giderken de çocukluğumu almasaydın. Bıraktığın maviliğine gözlerim de boş bakar. Ellerimde bir buket bak ölümin çiçekleri. Bırakıyorum kucağına, gözyaşımla filizleyip Belki başka güzgünün de başkasıyla yeşerir Hale almıyorsun bende bıraktığın mevsimi Bir yanımda sen, peki nerede diğer yarım? Oysa diğer yarım başka sevgi peşinde Hep yanında ben, peki nerede diğer yarın? Oysa diğer yarın seni aynı terk edişte hiç de göremedim dur yoluna gelsin umutsu bir türlü veremedim kurutun gözyaşlarımı, gözyaşlarımı belki de göremedim dur yoluna gelsin umutsu bir türlü veremedim kurutun gözyaşlarımı belki de göremedim